Merhaba merhaba merhaba merhaba merhaba CJ Squad kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ne o Deniz? Ya, bu şey. Um şey seviyorsun yani böyle bir videoları seviyorsun. Senin şeyiz 107. Evet, devam ediyoruz. Evet, TikTok isteriz 107. Vallur for Jordan Ju. Ne zaman? Video geçelim. Yeah. Ya, hay haye um bu ne? Ya, ne Oh lan. Allah Abi diyeceğim? Bu filmi izlemek istiyorum ya, çok iyi geldi. bana aşık mısın? Annen anneme öyle söylemiş, doğru mu? Aha. Okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim, girdim. Evleneceğim o zaman. Aa. Aşkım ben sana bir şiir okumak istiyorum, gönlünü al. Yalnız, sen misin kalbime gibisin hasretinle yüreğime böyle? şiir mi okuyor ya? Şiir okuyor gibi. Sakin pozetanda iki artı biz kombili. Kombili ne ya? kombili. Kombili, kombili, bom bom kombili, bom canım bu dünyada iki şeyi zaafım vardır. Birincisi tu paradır. İkincisi İkincisi de paradır. Ay bu unuttum. Ya geçti. Her gün görüyoruz nasıl karıştırıyorsun? Çünkü ben Akşam akşam bu ne enerji? İçimden geldi. Batman. man. Batman. Oh, karaca kayar. Oh ha ha ha. Uy, hangi yıl bu? Çok çok oldu. Hangi? Çılgınsa man. Gözlerin gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi, gözlerine gözlerim göz göze gelirdi güzel gözler. Şimdi bunu ögelerine ayir evladim. Fuck. Ne? Tom Custer. Çok şükür. Allah Bismillah. Bu çok iyi konuşamıyor galiba. Allah Bismillah. Çok iyi Ne diyeceğim? Oluyor mu? Ben onun kadınıyım. Onun Cacatimandolinin telini kopardı ben de dövdüm. Yalıt ettin. Yine kavga ettin değil mi? Şey. Şey değil mi? ya. Telini kopardı ben de onu dövdüm. Evet babaanne kavga ettim. Cacatimandolinin telini kopardı ben de onu dövdüm. Sultan Süleyman. ne Olur. <gülüyor> Ooo. Eee, üzbü. Oh. Oh, Ya, get bir yapsın diye bir ya? Bence bu sahne 10 defa çektiler. Bu diyorum sana. ne içerler? Kaçen anlamıyorum. tanıyorum. Hangi? içerler, Frederik. O. Ama belki en güzel Türk aktörler. Ben anlamıyorum. Ben bir oranjosun salayım. O maş. Vay, Tamam, sor ne istiyorlarmış. biliyor Kerem. Kerem. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem is back. Sayır. Siz ezmişsaktınız. Can i Yeah, like I think he his accent is American. lived in America. In America for some Yeah istiyorum. Oh wait. Someone can actually use some of lines for TikTok yeah. <derniimiz wind> Yeter artık güzel evin. Tukumba la. Tukumba. Benim giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabii. Taksi durar. Hadi yav. Duray. Taksi durar. Ah çok mu? Vallahi. Okay, okay, okay. Turkish Series One said Volume 1. Dot Ehm er wird wieder ne kadar barış